Yapanı biliyorum Yarın Temizlemeye gideceğiz merak etme Şimdi niye değil abi Niye şimdi değil Her şeyin geri bir zamanı evet. var Bugün Sadreddin'in Ölüm günü Bugün Gidersek olmaz Sadreddin'i yeni gömdükler Doğru diyorsun O zaman Yarın gideceğiz Yarın gideceğiz lan Yarın gideceğiz Böyle o Sadrittin'i Öldüreni Gidip öldüreceğiz Eyvallah Adamsın Eyvallah senin adamsın Beyler Hazır mıyız? Hazırız İlker İyi O zaman şimdi Giriyoruz Dalıyoruz Bütün adamlarını öldürüyoruz Tamam Asıl adam Asıl adamı ben öldüreceğim tamam mı? Tamam Haydi o zaman Dalıyoruz sus dur dur hele gidip bakayım <gülüyor> ha çatışma var dur razı beklediğim şurada lan kim lan bu kim lan bu benim mekanıma basmaya cesaret eden ha kim lan bu ulan ulan bir neyse Dül, silahı silahımı alayım ne olur ne olmaz <gülüyor> lan ulan şarjör yok as dur dur dur dur dur Şöyle dikkatli bir şekilde çıkarsak hiçbir sıkıntı olmaz. Adamlar. Van. Adamın adamlar bütün adamlarımızı öldürmüş. Ama bunlar nereye gitti acaba? bizim buralarda bir yerlerde gizlenme var ya. Burada olduğumu düşünemezler. <gülüyor> Doğulduğu düşünemezler. Elisi ben şurada sa şöyle. Manzara iyi Geri zekalı zokayı yuttu. Evet. Şimdi gel bakalım senin içinden. Adamlarımı yolladım. Buraya tek başıma girdim. Evet hepsini adamlarımla öldürdüm ama neyi bir şey vardı. O burada dururken ben de bu tarafa geçtim. Zekalı benim gözümün önünden geçti. Buraya bakmak hiç aklına gelmedi. Buraya gelse aslında orada işini bitirecektim Geri zekalı buraya gireceğini bildiğim için ne yaptım buraya saklanayım dedim neyse neyse ne kadar çok uzattım ya sizce girecek dur Selamünaleyküm Aleykümselam selam as mı beni dur yapma ama geçmişte anneni öldürmüş olabilirim ama bu anlaşamayacağız anla ona gelmiyor he söyle bakalım ne teklif edeceksin şimdi sana şöyle bir açıktan bir milyon versen <gülüyor> beni bırakırsın değil mi bırakırsın bırakırsın bir <gülüyor> milyon bence az para ne istersen veririm he. ne mi istiyorum bir düşüneyim ya. Senin canını istiyorum. Onu ne yapacağız? Benim canımı mı istiyorsun? Tamamdır. Öldü, geberdi, gitti. Hmm. Ama bunun da bu işin de arkasında bir şeyler vardır. Ya gitmediniz mi? Ben size gittim demedim mi? Yok abi seni bekleyim direkt a, tamam a, tamam Hadi düşün başıma gidiyorsun. Ne lan? He? Ne oldu? Daha iki haftaya kadar Bana bir şey yapamazsın diyordun. Şimdi bak neredesin He? Büyük konuşmamak lazımmış değil mi lan? He? Yalnız bunu gömmem lazım Hadi bakalım Seni gömmeye başlayalım N'olulu lan? He? N'olulu? Evet, Gömdük. Son gülen iyi güler koçum. Şimdi gidebiliriz. Yalnız bu işin arkasında da kesin birileri var. Kokusu yakında çıkar. Hatta mezarın üstünden geçeyim ki Toprak iz toprak yeni kazıldığını fark etmesinler. Sonra cesedi bulurlar. Bunlar böyle kemiklerinin sızlaması lazım. Bunların böyle kemiklerinin iyice böyle kokması lazım. Böyle daha iyi olur. Ve bir delil bırakmamış olurum. Ben de kolay kolay yakalanmam. Yakansam da yapacak bir şey yok. Neyse şimdi mezarın üstünden geçip gitmem lazım. <gülüyor> ne oldu lan iki güne kadar artistik yapıyordum. lan kim arıyor abi of Bir uyutma lanız. Alo? Kimsin la sen? Benim ben. Sen kimsin la? Abi ben Cavit. He? Ne oldu lan Abi benim eve gelebilir misin? Canım sıkkın ya. La şimdi gece la gece gece gece ne konuşacağız la? Yarın sabah konuşuruz. He doğru diyorsun abi. Tamam abi geleceğim mi? Abi geliyor mu şimdi? Ben geleceğim diyorum ya. He tamam. Yarın geleceğim mi? Ben geleceğim diyorum ya. ne yapmasın lan seni. He tamam. Yarın kesin geliyorsun değil mi? Ben geleceğiz diyoruz. kapatayım ya dur. Allah'ım yarın lan canım, gel beni sinir ediyorsun ya. Niye çardava acaba beni? Niye dur gideyim? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Niye çardan lan beni? Abi canım sıkkın ya. Ne oldu lan biri yanlış mı yaptı? Gitmemek sıkayım ayağını. He? Dur hemen dur Sıkmaya gideyim. Yok abi yok biri yanlış yapmadı. He, tamam. O o zaman. Niye canın sıkkın lan o zaman? Abi annem geliyormuş. He. Bu yüzden mi? Evet. Bak. anne seni çocukken tamam bırakıp gitmiş. 12 yaşındayken seni bırakıp gitmiş. Ama git bence görüşlerim ben sana. He. ama gene kararı sen verirsin. Bak. Benim annem öldü. Ama seninki yaşıyor, yaşırkenki kıymetini bil. Bir görüş bence. Hiç olmazsa görüş nasılsın masasında. Biraz konuş. Ondan sonra affetmezsen hiç affetme. Tamam? Geri kalanı artık sen düşünürsün. Hadi baybay, bay. selametle. Anne, Anne beni bırakıp gitme. Seni çok özledim. Cavit, sen büyümüşsün. Kücücüktün, uzanırdın, saçını okşardın, mı izin vermezdin. Şimdi uşamamı. İzin veriyorsun? <gülüyor> Çok izlemişim seni oldum Anne, gitmesen olmaz mı ya? Gitmem lazım. Kardeşim annesine kavuştu. Ne güzel. Bazen hayattan... ...istemenimli şeyler olmuştur. bir Bu yolda acı kayıplar doğmuştur. Acı ölümler. netini bilmek lazım. Öldükten sonra yanımızda duramıyor. Benim hikayemiz sonu mutlu sonunda bitecek gibi görünmüyor. Mutsuz sonunda bitecek gibi görünüyor.